zamandır kaybettiğim bir alışkanlığım vardı. O da kitap okumak. Kitap okumanın bir alışkanlıktan çok bir hobi gibi göründüğünün farkındayım ama ortaokul, lise, hatta üniversite yıllarında gerçekten en çok sevdiğim şeylerden biri kütüphaneye gitmek, kitap seçmek, onu da vakitte okuyup geri teslim edebilmekti. Ama daha sonra ben size hayat koşuşturması diyeyim. Siz bana internette sosyal medyada bir şeyler kaydırmak değil ne derseniz diyeyim ben. Bu alışkanlığımı kaybettim. Ama daha sonra hayat beni bir şekilde YouTube'a getirdi. Aslında ben sıkı bir YouTube izleyicisiyim. Ve bir şekilde burada hep içerik üretmenin hayalini kurdum gizliden gizli. Ama burada bir sıkıntıyla karşılaştım. İşte herkes zannediyor ki işte kamerayı karşına koyunca ne çekersen çek izleniyor. Öyle olmuyor. Bir kere kişisel tatminden dolayı olmuyor. Bir şeyler sunabilmelisin. Biri seni izliyorsa sana burada dakikalarını veriyorsa ona bir şeyler sunabilmelisin. Ve ben ne sunacağımı, içerik olarak ne üreteceğimi bilemediğim dönemler geçti. Geçip sürekli aklımda kuruyorum. Ne yapabilirim, ne yapabilirim, şunu mu yapsam, bunu makyaj videosu ben, ben Biliyorum ki makyajla hiç alakam yoktur. Daha sonra aklıma eski dostum kitap okumak geldi. Konu aslında kitap okumak değil, o işin bahanesi. Ben bir şekilde okuduğum, izlediğim, dinlediğim veya güncel bir şekilde hayatımı meşgul eden, kafamı meşgul eden şeylerle konuşmasını seviyorum. Onlar hakkında uzun uzun konuşabilirim, anlatabilirim, sizin fikirlerinizi dinleyebilirim. Sanırım konuşmayı çok seviyorum. Yani böyle sohbet halinde olmayı seviyorum. Madem uzun zamandır bu işte alışkanlığım, işte kitap okumak istiyorum, buna başlamak istiyorum ki bunu o zaman neden burayla birleştirmiyorsun? Bu yüzden de kitap okumaya karar verdim ve bir kitap seçtim. Bu kitabı seçerken daha kolay okunabilir bir kitap olmasına da dikkat ettim. Çünkü sürekli şu haldeyim. Ben bir şeye vakit ayırıyorum ya, izliyorum, okuyorum, şey işte dinliyorum. Her neyse sürekli şeyim bundan bir şey öğrenmeliyim, bana bir şey katmalı, böyle süper bir aydınlanma falan yaşamalıyım gibi düşünüyorum. Bu yüzden de bir romandan tercihimi kullandım. O da zamanı durdurmanın Yolları kitapta böyle maddeler halinde şöyle şöyle yaparsanız zaman daha yavaş akar. Şöyle şöyle yaparsanız zaman durur. Tarzı şeyler yok. Önce Ajda Pekka'nın daha sonra bütün kozmetik dünyasının hayaline sahip olan bir abimiz var. Abimiz yüzyıllardır hayatta ve hep genç. Bu benim daha. <gülüyor> Bu benim daha. Yüzyıllardır hayatta olan biriyle tanışsaydım ve bana deseydi ki Valla ben bu köyde doğdum, bir yan köy bile gitmedim. İşte neyim varsa bu tarlam. Yanlış şey ettikler ki ya ne kadar sıkıcı bir hayat yaşıyorsun. <gülüyor> Ama aynı şekilde biriyle tanışsaydım, işte dedi ki ben yüz yillardır hayatdayım. İşte şu şu işleri yaptım, şu şu insanları tanıştım. Bir gün kalktım Bali'deyim, öbür gün Brezilya'dayım diyorum falan. Bir hani şey güzel bir hayat anlatsaydı. Böyle hemen eline bir mikrofon tutuştururduk, derdik yani gel konuş, anlat nasıl yaptın bunu. Nasıl yaptın? Hem bunları yapıyorsan böyle para derdini falan da yok. Gel anlat bize falan derdik. Bu videoyu izleyenlerin arasında da o konuşmayı iştahla izleyecek bir sürü insan olduğunu çok iyi biliyorum. Bu konuda özellikle ben öyleyim. Yani her sabah uyanıyorum ve diyorum ki üniversite okuyacağım. Öbür sabah kalkıyorum diyorum ki hayır vazgeçtim okumda. Hayıplanıyorum böyle. Diyorum ki keşke bunları yapacağım 2-3 yabancı dili öğrenseydim. Sonra diyorum ki hayır ben arı yetiştiricisi olacağım ki ben çok korkuyorum. Bunu iştahla izlememin sebebi sürekli yetişmem gereken bir şey varmışçasına yaşamam. <gülüyor> diyorum ki zaman bir yerde dursun. Ben her şeyi böyle tık tık tık tık tık, tık halledeyim. Ondan sonra aksın gitsin ama genç kalayım yani. Sürekli bu döngüdeyim ama bu döngüde yaşarken hani galiba bir şekilde de böyle gençliğimi kaybetmek olduğum yaşlara da yaklaşıyorum yani. Yaş olduğu 27 diyorum artık genç değilim. <gülüyor> bir günde 24 saat mi var? İşte. Onu ki tamam 24 saate her şeyi yapmalıyım ki gelecekte rahat edeyim. Hani dershane programları gibi. Yazıyorum program pazartesi, sabah 8 uyanış, sabah 8.15 kahvaltı, sabah 8.30 derse başla. Bir şeye başla. Ama başla böyle 10 saatini var 12 saatini var ki rahat et. Bir yer gelecek ve ben orada mutlu olacağım. Bu sanırım ülkemiz için yani çok işte üniversiteyi bitirmek veya iş bulmak. Ve üniversiteyi bitirip iş bulmak artık hani hangisi bilmiyorum. İşte zannediyoruz ki işte üniversite bitti rahat edeceğim. İş buldum. Rahat edeceğim. Hele hele iş bulduysam artık para kazanıyorum, özgürüm dedikçe daha çok dibe batıyoruz. Böyle olduğunu hayal etmedik işte sabah kalkıp işe gidip dönünce... Gün ölüyor ya, gün ölüyor yani. Olmuyor, o her şeye yetişemiyoruz. Hani biz işte aşık olacaktık, gezecektik, tozacaktık. İşte mesela ben dünyayı gezecektim falan. <gülüyor> ya değil dünyayı gezmek, bana deseniz ki Ya Ezgi'cim, Ankara'dasın, atla git trenle Konya'ya, işte festival var falan deseniz benim Konya'ya gidecek param yok. <gülüyor> Aslında demek ki sorun zamanla durdurabilmek de değil. Sorun benim paramla olmaması. <gülüyor> şaka şaka. Yani o da bir gerçek de neyse yani sürekli böyle param yok param yok işte kıtlık içindeyim falan bu psikolojiyi de kendime yaratmak istemiyorum açıkçası. Bu, bu ya bunlardan, bu ya bunlardan bakacağım. Konumuzda düzen. Aslında önemli olan şu ya benim bir hayatım var ya ben reakarnım olup gelmiyorsam bu bundayım ve işte 5 dakika sonra ölüp gitmeyeceğim hiç bekle değil. Bu yüzden artık gelecekte yaşamaktan vazgeçtim. Sürekli hayal kurmak değil. Yani bir gün böyle uyanıp şey demek istiyorum. Ne güzel uyandım. İşte çay içiyorum. Tadın Çayın tadı çok güzel. Ya da böyle hızlı hızlı yemek yemek istemiyorum. Yani tadını çıkarta çıkart yaşamak istiyorum bazı şeyleri ve bu yüzden de sevdiğim şeyleri yapmak istiyorum. Yani yapamadıklarımdan hayıflanmak istemiyorum. Şey gibi ya üç yıl önce parayı bitcoin'e assaydım. Ah şu an zengindim. E sen 3 yıl önce bitcoin'e para para basabiliyor muydun? Yani para var mıydı? Hayır yoktu gene olmayacaktı. Ama sürekli akıl orada onu yapamadım, bunu yapamadım. E, şuna geç kaldım. E, bilmem ne. E, tamam biliyorum. Hayat şartları, biliyorum hayat koşulları hepimiz dahisin olmak istiyoruz peki işte bu daha iyisini olmak istemek veya her şey yetiştirmek yetişmeye çalışmanın sebebi ne işte mutlu olduğumuz veya başarılı olduğumuz o anı yakalayın bırak her şey o anı ulaşmak için neyle mutlu oluyoruz işte kimimiz için işte aşık olmak evlenmek çocuk sahibi olmak veya terfi almak ya da şey işte daha çok para kazanmak daha iyi bir işte çalışmak gibi gibi gibi şeyler yani belki Bunların tam tersi bizi mutlu edecek. Daha başarılı kılacak işte belki ayrılmak, işte belki boşanmak, belki o terfi almama asıl bizi mutlu edecek şey ama akıl sürekli işte orada. Bu bir toplumsal baskı, bu bir kendimize yaptığımız baskı. Bundan vazgeçelim. Bu kişisel gelişim konuşması gibi oldu. Konu o değil. Hayat şartlarının zor olduğunu biliyorum. Ben de bunlardan çok çekenlerden biriyim. Eğer inanın onlardan çeken yani o şeyleri çekenlerden biri olmasaydım o sıkıntıları inan şu an bu videoda olmazdım yani bunu denemezdim. <gülüyor> Sadece ne o sahip olmam gerektiğini düşündüğüm şeylere sahip olabiliyorum e, ne de kendi mutlu olduğum ya da istediğim ya da denemek istediğim şeyleri yapabilirim ben o zaman o olmuyorsa bari burası olsun. En azından Kendim mutlu olayım, kendim biraz huzurlu olayım, kendim biraz daha sakin olayım diye uğraşıyorum. Eee ne demiş milli söz yazarı Murat Baus?